Ölüler gelmiş, kitlenbikler, sarmaşıklarla, Tırmanmışlar surlarıma, Burçlarıma, Kimi ırmaklardan yansıma, Kimi kayalardan kırpılma, Kimi öteki dünyadan bir çarpılma, İçi ölümle dolu, Dönen bir huni, Doğarken güneş, Kesilmiş ölü yüzlerden, Bir mozaik minyatürlerden. Dokunur tenimize, Soğuk bir Azrail ürpertisiyle ay, Ve birden, Senin sesin gelir dört yandan, Menekşe kokulu sütunlardan. Komşu dağlardaki Nergislerden, Leylaklardan Gözlerine ait belgeler sunulur Ey aşkın kutlu kitabı Uçarı hayallere yataklık eden Peri bacalarının yasağı Gönlümün celladı acı mezmur Bana bıraktığın yazıt bu mudur? Ölüm geldi bana Düğün armağanın gibi Senden bir gök, senden yıldızlar ördüler ateş böcekleri. O gece dört yanıma. Ey bitmeyen kalbimin saman yolu destanı. Sen bir anne gibi tuttun ufukları. Ve çocuklar gülle anne arasında. Seninle güller arasında hafif bir ışık bulup eridiler çocuklar daha hücrelerinde eridiler aramızdaki sırra bir de ay ışığında büyüyen fısıltılar gençlik monologları seni alıp kaybolmuş zamanın çaltısından bana getiren yasamız vardı Öfkeyle yazardın sen bir yüzüne. Ölür, ölür. Okurdum öbür yüzünde ben.